Sen de gel. Ha geldi. gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Şaki lan. <gülüyor> Aa bunu öldürürsek yapalım. Yine Durum. Ben yokum dur. Kaçın <gülüyor> <Adım aç. gülüyor> be. herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cankan. Ben de Rıdvan. Bugün Anıl ve Rıdvan dostumuzla Anıl da ses verin. Hop. Ve Caner Davaş. Caner'i de sayaydım. Pardon, şöyle kafam gitti. Kafam gitti. Olun, olun aga. Caner ses ver. Özür dilerim Caner. Aşkımsın. Tamam kardeşim, bir daha gelmeyiz. Bugün Ege kardeşimizle isteğiyle üzerine kanalda Fortnite videosu çekelim dedik. Herhalde evet arkadaşlar. Ee, Bizi fazlasıyla cesaretlendirdi ve böyle bir gaza geldik kendimizce. "Portmark <gülüyor> oynayalım." dedik. Abi ekip, setpas setpas set. Eee eksta ben bu arada daha önce bahset hazır değin beyler. Ben de hazır dedim. Daha önce bahsettiğimi bilmiyorum ama ben renk körüyüm ve modunu renk körünü ayarladım ama siz rahat görün diye tekrar düzelttim. Çok kötü gözüküyordu çünkü. Iron Man falan var şöyle göstereyim kötü gözükmesin diye. Şöyle. Oo ha. Iron de mi var? Ayy. Benim yok. Beni <gülüyor> de var. E, Orada gösterdim. Haa de. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek banıyom. Gülümsün. Ekman söyle. E, o, o yüzden aa abi o yeşildi, abi o kırmızıydı nasıl görmedim falan diye kızmayın. Göremiyorum çünkü sizin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Red delay'in anıl sen de bekliyorsun. Bekleme. Bekleme. <gülüyor> Çık lan. Reddirlesene kardeşim. Çık. Ee... <gülüyor> Çık ya. Şöyle in. Aa, tam savaş biletine gösterecektim. Bu bende olan kostüm bayağı eski. Biraz oynuyordum eskiden. Savaş bilet o yüzden şu anda yok. Nereden alınıyor bende bilmiyorum şu anda bir daha. Soranlar olursa diye söyleyeyim dedim. Vallahi arkadaşlar ben şimdiden söyleyeyim oyunun biraz cahileyim. Umarım Of. Çok kötü oynamam. Aa daha bak. Biraz ona yerde bir kasma oldu. Bende de oldu aynı şekilde. Heh, sanırım orada bir optimizasyon sıkıntısı benden değil. Ge GeForce'dan oynamama rağmen bende de oldu <gülüyor> evet, ben de. teşekkür ediyorum abi ben. Evet, Bayağı ben bir ben açmadım abi. haritayı. Evet. sezon bilmediğimiz için o yüzden şöyle en köşeye gidelim bence. Kimse bizi öldürmez orada. At, yani, atla at, tamam Üç, iki, atla dediğinizde söyleyeyim. 3, 2, 1. Atla Şöyle Toprağımız benim efektlerim falan var. <gülüyor> Toprağınız <gülüyor> bol. <gülüyor> e, Tamashi yani Genel kardeşim önümde. Bebeğim. <gülüyor> Vallahi arkadaşlar ben nasıl bak, inilmesi gerektiğiyle ilgili, ben ilgili ben birkaç ben taktik biliyorum. biliyordum. Önden falan planer açıp Süzülüyorduk falan ama hiç hatırlamıyorum o yüzden Affınıza sığınarak Önden şöyle. planları açarsan tekrar kapatamıyorsun galiba Kapatabiliyorsun yok spacele de Şey ee, şöyle yapıyorsun mi? Bak bak er yapıyorlar bak görüyor musun Önden atlıyorsun otomatik açıyor ya Biraz ilerden açıyorsun rahat rahat iniyorsun Şehrem onu iyi ayarlamak gerekiyor buraya 50 tane kişi indi abi Evet çok üzücü o zaman videoda fight göstereceğiz Umarım rezil olmayız Şu kırmızı alanı mı işaretlediniz? Kırmızı iki kere te tekerleğe basarsan düşman var yaparsın. Burada adam var derken lütfen öyle yap ki yardıma koşalım. <gülüyor> burada burada adam var. var. Nerede? Burada. <gülüyor> <gülüyor> İşaretle ulan. Direkt sandıkla ve şu ananın anan senin dediğin zıpkın tabancasını buldum bu arada. Ben inemedim daha. Vaa. Wow. Ben hızlıymışım iyi o zaman. Yanına indim. Yanıma gel Anasını satayım. Al, gel. Hangi loot'u paylaşmışım senden? Daha yükseltmene var. Aaa onlar wow, seviyesini arttırıyorsun materyalleri toplayıp ki silahın seviyesi yükseldikçe şey baya özelliklerde de iyi oluyor. Ana lan FAMAS vereyim. Ver. Termi de verseydin. Kardeşim o olmaz işte. Arkamdan geliyorsun güzel gün e, Sen şuraya git. Oradaki git. Ben de buradaki sandığa açayım. Bu yok. <gülüyor> Disco bombası. En sevdiğim. Bana atma onu. <gülüyor> Ben oh. tabancasını attım bilmiyorum ne işe yarıyor çok da sanki adam elimdeki sargı bezi tabancası. Oke. Onu hoca nereye verelim? O Bizim... biri bana sıkıyor. Geldim gel... bakıyorum. Aa gördüm sana sıkana. Vurdum. Aşağı attı da. Geliyorum. Sana bir el etmem gerekiyor daha isabetli vurmak. Aha. O ne lan? O. Bir de yapı yapıyorsun ha? Bir de yapı yapıyorsun. Şerefsiz. Ağam şimdi yapıyan bir bu şey yapıyoruz diye soracağım. Ya, ben <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle zaten Fortnite bilmeniz olmadığı için izleyenlerden ben sanmıyorum böyle çok acayip popüler olduğu için açıklamama gerek isterseniz olur, ama geliyorum açıklamamı isterseniz açıklarım bir sonraki videoda öldürmeyin öldür ya öldürmeseydiniz bir şey yapacaktım ben adamın kafasına bomba atmıyorum. Yani Öldürürsen şey e, yere düşürürseniz öldürmeyin olur mu bir kere? Anladım. <gülüyor> Ay Durban'cım sen bakayım arkada kalıyorsun biraz Aa, Aa! Arabanları... Ne? Hahahaha Tip merak Var mı binecek? Uaaa Araba Araba kullan kullanabiliyor musunuz? Araba kullanıyorlar Yakıtı var yalnız Aaa radyosu de evet. var Ben de bileyim dur dur ölünüzdeyim Huuu Tamam Bekle bekle bekle Dı dı Tamam Bas kardeşim Yürü yürü yürü Bas gaza bas gaza Dans edebiliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da böyle öleceksin. Böyle öleceksin. arkasından. <gülüyor> ben de bunu bilmiyordum bu arada. Tam atlamak Buradan için biraz yok. bekleme var. Hazır base yapmaya yarıyor onu kullanırsınız. Sandık sesi duyuyorum. Kokusunu aldım mı? Lan dans iptal oldu. Aa çok iyiydi ya. <gülüyor> Adam arabamı vurdu ya az önce. Kim? Can, Aa, vay şerefsiz sen ne Ya istedin? ben ne öğrenemiyordum. Lan bak senin sevdiğin bomba. I bomba. Birader bir gelsenize, yok. şuraya gelsenize bir. Hayır. O bombayı bir daha yemeyeceğim. Lan altını kim kırdı lan? Canım. Lan ne yapıyorsunuz ev? <gülüyor> ev zırh isteyen varsa attım. Şunu kullanırsanız biraz Nerede? veriyor. Attım. Bir böyle. Gelsenize şöyle toplansanıza dağılır. Hadi canım, sen de gel. He ha, hadi gel hadi, gel. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şak ilan. <gülüyor> abi bunu bildirin <gülüyor> başına koyacağım. Hüsnünü öldürürsek tepesinde bunu yapalım. <gülüyor> onu adama atabiliyorsun. Adam dans ederken öldürüyorsun. Asıl olay o da. Ama bu arada bayağı bu falan alalım. Jankana biri düşürürse abi şey yapalım. Önüne yapıp kuralım. Ya. Sargı beklişeğini atsana. Jener'e atsana onu bu arada. Abi beni Atayım. almadan gidin acaba. Kimsiz gitmedik hiç miyelim? Genel var mı sargı besi tabancası? Var var şey %70. Aa o yok. Yok oğlum o sargı besi tabancası yoktur. Neyle atıyorum bunu? Bela yalnız e, alana... Ya, neyle atıyorum? Ben de şöyle bir arabaya bakayım. Neyle atıyorum asmıyorum. Ay. Neyle atılıyor? Yankın abi silah. Aa müzik çalıyor. Değiştirebilir miyim? Silah mı mi? neyle atılıyor? Haa ha? şey vurduk şey yapılara atıyor. doğru... Dur dur dur ezeceksin şimdi. Al yani. afaa özlem altta basacaksınız altta sürükleyin. Materyanı nasıl değiştiriyoruz bu arada? Hadi bin caner. Hadi. Okey. Radyoyu değiştiriyor muyuz orada? Alanın içine doğru götürürsen bizi güzel olur. Tamam ama böyle bir yol göremiyorum şu an. Şöyle döneceğim. Uçar. Umarım teyliği. O adam, adam. Ezebiliyor muyum? Ezdim. <gülüyor> Çarptım. biri öldürün öldürün. Tamam öldürmeyin öldürmeyin. Kaçırıyoruz. Tamam. Kaçırıyoruz. <gülüyor> Kaçırıyoruz. <gülüyor> hadi hadi. getir getir getir. Getir. Biri binsin biri getir. Arkadaş Arkadaşı geliyor. Geliyor. Gene götüremedim. Neyse öldüreceğim bunu. Onu öldü onu kaçıralım. Onu kaçıralım onu kaçıralım. Tamam. Öldür müsün? Teşekkürler. Abi ben bunu tutarım. Ya dur üstünü salayabilirim. Bir dakika öldürmeyin. Ver <gülüyor> bir Birşey aldım bir heriften Aa, Arkadaşları Hadi yeni öğrenebiliyorsunuz Hadi beyler götürüyorum <gülüyor> Sürün Kaçırıyoruz Durun ben yokum dur, dur. Kaçırıyoruz <gülüyor> Adımı kaçır <gülüyor> Dur adım gelsin adım bekle evet. bekle Gel gel Kaçınıyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yabancı oyuncu kaçırdık <gülüyor> heyecanlı oldum, adam sırtımda bu arada atayım mı bir yere, bir yere atayım mı onu, alana atayım mı? Atma atma atma, atma atma bekle ya, ölecek ama ölüyor üstüme, götürelim mi? biz de beraber, abi işte, kötü, <gülüyor> kötü, <gülüyor> abi, aa wow, arta ne kadar karanlık. oluyor. bunu kurban edelim mi, bir yerden aşağı atacağım bunu, tamam, nereden aşağıya atacağım? Ölecek Ölecekçe miyim, <gülüyor> sırası? Ya yoldan git yoldan. A öldü ya. Aa, Aa yani. oyundan Söktüre çıktı. Yanım çok az benim Çok var. fazla malzemem yok benim bir şeyler alayım. Valla benim, ben benim de yok olsun. ki eğlenmekten şey yapamadım, toplayamadım. Arkadaşlar ya şey, bu oyun biraz evet, trun oldu. Kazanmayı oynamıyoruz kız mevçu. Bir dakikini kazanma oynayacağız. Ya merak bir... etme yine de kazanacağız. <gülüyor> Bunu da kazanabiliriz sağlık Bence ha, de haberi. ama ama komik değil hani adamı tuttum götürmek. Aa yakıtımız bitiyor. Kim bunun yakıyor? Hayır. Neyse. Hadi gelin. Şuradaki... E şeyi bıraktınız, şey ıı, iyileştirme çantasını. Yerim yok, ne yapayım. 10 tane bir, tane bandaj mı daha değerli yoksa bir medkit mi? 5 tane, bende bir şey var 5'li. Bu ne acaba? Ha, bombaymış, bombayı feda edeyim Alan mi? geliyor, alan geliyor. Arabayı binmeyin, cakıtı yok. Geleceğim. Ben... Şunlardan çok odun gele. şöyle odun alayım. Alan çok ram hızlı geliyor. Boy, Aa, alan gerçekten hızlı geliyor bu arada. Balık tutup cangilleriz en kötü. Orada loot var. Ateş böceği mi? Ne işe yarıyor? Bezarlığında mı peki? <gülüyor> o ne kız? Bunu yapmasaydım olmazdı. Aa, buradan şu oltayı alalım Ya Abi... Şunu alsana Cener. Aslımı alabilir misin? Hoşum. Şurada yol var. Şuradan gelin. Hazır base. Cevaptım. Kanka aynen. Hayır, bu, bu arada, bu arada çarpacak haberiniz olsun. Gelin gelin gelin yapı yapıyorum. Aa, bım giriyor şu anda. Oh Yukarı çıktım. Hadi. Hadi. Köprümden geçerseniz Ben yetiştim. Yetiştim ben de. Biri var galiba. Oraya biri köprümü Oraya biri köprü mü kurdu lan? Ben ben evet. de yaptım, bizimkiler de yaptı. Ana da caner de diyor. Aa buradan balık tutar mıyım? Aa kim e? bana can attı? Şişt. Nasıl attı? An anıl anıl baksana çeler. Aa valla. gelir mi acaba lan? Can mı attın bu arada? Nasıl yaptın? Ben de can attım. Para dalsana. Şey can Canım ama. Biraz. Aa tuttum. Mermi tuttum. Abiler ilerleyelim, ilerleyelim. Burası şu bu an Kanka abi. Ha. Şeyin can atma silahının mermisi otomatik doluyor. Canka mesela ben metal falan da şey yaptım, topladım. Onları Aha. nasıl bu işte tahtadan ee, metal gettikleriyle? Şey var, Q'ya bas, sağ tıkla e, duvarın kalitesini değiştirirsin. G'ye tamam. basarak da duvarı düzenleyebilirsin, kapıdır, işte penceredir yapabiliyorsunuz i̇şte İki kare bıraktım, kapı aa, yapıyordum. Dakika. Oğlum mazun, aa drop. drop. oyunu neden bu kadar zaman boyunca oynamışsınız abi? Bilmiyorum çok ya, iyi. çok çok ön yargı yapıyorsunuz. Ben seviyorum şu. Durdan Mimar Sinan gelmedi. Ya evet Mimar Sinan geldi. Ben size bir şey attım. Portatif base attı. Onu kim aldı bilmiyorum ama o direkt Mimar Sinan yapıyor. Şu şeyi sürebilsek ne havalı olurdu lan. da. Ya ses diyorum. Bir, birileri çatışıyor arkadaşlar ve loot var. Loot var. Geliyorum. de hiçbir şeyim yok. her şey Abi şeye yalnız gel. Birileri gerçekten savaşıyor. Burada, şurada. Ben şuna, buradan nasıl şunu? Şunu şunu alın. Beyaz şuna atlayın atlayın. Yok lan. olur. Nasıl? <gülüyor> şurada, şurada robotlar var onları bizden yapabil- Aa düşman mı robot mu anlamadım. İkisi de. Şu uçağın şey ne? Hangi şey? Üçüncü. Üçüncü. My al al, şey. al al al sana sağ olun. İstersen alabilirim ama. Gidiyor gidiyor. Beyler robotlara dikkat edin. Öldürmüyor. Evet. Öldüreceğiz, öldürüyoruz, öldürüyorsun, öldürdükten sonra öldürmüyoruz. Saan ne anlıyorsan dedim ben. Bekliyorum. Yani yere düşürdükten sonra öldürüyoruz. Ay hackliyorsunuz. Evet, evet. Adam mı o? Baba. Bekleyin bizden yana, bizden oluyorlar. Bir tane ben mesela aldım çünkü. Ah. Şurada görelim. Şöyle ben hack'tim bir dakika sal. Bir Şöyle hack'tiğince sizden oluyor arkadaşlar. Bunlar. yeni gelmiş ben de yeni öğrendim. Acena Gene kadar takip ediyor. Of mermi falan burada oh, bir şey alayım, alayım var. ben. Aa Onu... <gülüyor> gemiyi kemiyi zırhım zırhım Ben alayım. Kanka fullleyemem ama sana verirsem bunu. Dur iki tane varaktan beni veririm sana. %100 yapayım sarjama sen sen küçüklerle oh, oh, de yap. Param gidiyor. Küçük dur onu içme, onu içme. Onu içme, şunu iç, fullersin. Şunu iç. önce şunu iç, sonra onu iç. Full %100 yapmak istiyorsan. Haydi koş. Beyler burada geliyor yavaştan. Ya tamam, al al sonra içersin Cenel. Yolda içersin. 3 tane küçük e, küçüklerle 50'ye kadar fullleyebiliyorsunuz. Büyükle fullleniyor. O yüzden büyük dedim. Onu da könden koşuyor aracı. Alan tehlikeli ya anlıyorum. <gülüyor> Çabuk gelin yalnız. Ay yokut. Benim benim. Aa araç. Tabi tamam, geliyim bana doğru siz arabayla. Dur lan. Ha. Nasıl geçiyorsun ana doğru? Lan, koş. Bindim, İlerlesene. Birini arabayla çarptın mı? 30 falan vuruyor bu arada. X bir şey. <gülüyor> bu ne iş yapıyor lan? A. Oo oh, o. Oh. Suya sürme. Suya sürme. A. Meranın, Menanın. Bildim. alın. Bildim. Bildim. Bildim. Bildim. Bildim. Bildim. Bildim. Bildim. Bildim. Bildim. Bildim. Haydi. <gülüyor> Let's go. Robotlar kaldı. Om etrafta ne loot var lan? Robotları alabiliyor muyuz? Aga lootlar çok kötü kayberli Neyse. Am nasıl bir lutsuzluk da çıktı. Ne güzel müzikmiş bu. Sadece sen diye bloğun galiba bana çalmıyor şu an. Aa evet. Abi benzin istasyonunu vallahi kurtardı. Aldım. Bu çokları bırakmam ama. Vakilliğin... Ben balık tutacağım. Biraz ısmarmaya ihtiyacım var. Fakirliğin gözü kötü olsun ben balık tutuyorum. Evet arkadaşlar balık tutmayı da göstereyim şöyle. %14 yakıt kalmış. Aha böyle mi? Ne tuttum? Hamsi! Hamsi beyler! beyler. Karadeniz akı... <gülüyor> Hamsi! <gülüyor> Hamsi oldu. Dışe mu? Evet can, Abi, can, can veriyor. Ya Şaka mısın sen? <gülüyor> Oldum platform. <gülüyor> Oğlum balık tuttu, platformu kırdı abi gelip birisi. Almışlar. Fas teneke. Ay yukarıdan geliyorlar, beyler. Kim geliyor? Kişiler geliyor. Onlar ne oluyor? Onlar bizden yanma geldi. Aa. Hackledik ya robotları. Bence Robotlar geliyor mu öyle dünyanın sonuna kadar? Ya yapma lan. yapma, balık tutuyorum gelmiyor bak. Yapan kişi. Anıl anıl abi. Yapma. Ya ben Hadi. bir kere atayım. Yanımlamıyım ben bizi mısın? Neredeyim ben, ben, ben? Aa düşman düşman. Görülmiyor. Ben vurunca evet. kaçtı. Ruh bu arada. Ha, bak orada. Geliyorlar, geliyorlar. Öldüm. Oh, ben göremiyorum ya. Yani. Abiler Aha. binelim benzinliğe götür analı istiyorsan bir şey. Adamlarla kap geldim adamlarla geldim. kapışım ne oluyor? Öyle. Bunlar adam bu arada. Evet. Ben ne bir Benzinlik nerede? Yukarıda şey ağzının dışında kaldı abi. Robotlar bir şeye sıkıyor bu abi. Ha nerede? Aha. Daha ilerden gelen var bu arada. Nereden? Görünmez oldu, gelmeye çalışıyor, geliyor. Öldü mü? lan sinam? Korkede vurdum. Ay, yüzüne bak. Oğlum herhalde sistemde tek sizli görebiliyorsunuz. Oh, ben de görüyorum. Hepsini, helal, hepsini öldürdük, yer. hepsini öldürdük. Araca, araca binelim istiyorsanız araçla giderim. Yani, yakın yakın benzin. arkadaşlar, önemli değil, çok da araçlık. Adamlar aracı sevdi ya. Abi çok hoşuma gitti lan. Hadi bir kamyon alabiliyoruz. <gülüyor> bu herhalde böyle eskiden kaykay vardı ben onlar üzeri. Bu çok güzel. Ot, magama bir arada. Çok. Nereden ses geliyor ya? Burada bir zık çestesi diyorum bulabilen var mı? Biz yok abi. O adamlar bırakıp gitmiş beni. Kim robotlar bir şey sikiyor beni burada. At, at, at. Aa benim ha. burada beni öldürmeye çalışan var. Ay Yürümün. üç üç kişiler. Hop bisme kaçtım. Nef, dur. Oo biri sıktu lan. Arkadaşlar bunlar oyuncu şu an benim vurdu. Öldüreceğim. Abi. Öldür. Düremiyorum. Çok halsizlik yaptım. Ya Öldürdüm. Harikasınız. Robotlar benlik ya. Hop burada. Nerede? Niye player biz ölünce mi ona dönüşüyoruz acaba? Ölünce öğreneceksin. Ha, ölünce ölünce şeyde yazıyor abi. Ha. Abi tam burada ne bu? Nerede? Ah geldi. Niye oyuncu yok hiç? Çok ha, öldürdük gerçekten oyuncu yok da değil ki. Anlamadım valla. Mobil şey nasıl şekiller ada? Gaybaz zevkli gözüküyor. Valla ben zombi survival gibi hissedim. Bunları öldürdüm. Çok da öldürmesi keyifler. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> kazandınız herhalde ben. Öldürüyor mu valla önüme gelenleri o etti? Çok değişik bir sesler geliyor ama. Onlar çıkartıyor. Bağırma güçleri var. Geliyorlar bu arada. Bayağı. Ay yani makinelerinde tüfek isten var mı? Ama aa. Öldürdüm öldürdüm. Ay ay ay çok yakın. Allah'ım şu kaç kişi Gözümünün öldürdüm? Öldürüm geç. Sağda tırmanıyomuz. Ulan abi. Hadi gitmeniz lazım. Oh. Öldürüyorum bunları ben hala geliyorlar yardım. On çok var lan. Falan. Öldürecekler bu arada hepsi dalar sürdürürsün. Söyleyeyim. Geliyorum size doğru. ay Of of videoda gözükecek kaç kişi öldürdüm. Aga be. Yalnız ne görev ilerliyor he. Olana gelin. Ay ben yapmıyorum onu, kapatmanın yolu varsa bilmiyorum da, rahatsız ediyorsa sizi izleyenler beni de rahatsız etti biraz. Arkamda Düştüm. Öldürdüm. Ay! Ay bir tane yardım edin! Zırrım kalmadı. Bu arada bandaj var bende bayağı. Zırh benim zırh. Medkit çantası zırf, da var. Zırf. Bandajı gerek yok abi. Adam, Aşağıda Öldedim Seviye 12 oldum ya. Şey bana zırh Bombayla ver... patlatabiliyor muyuz ihtiyacı Ama şimdi zırhım full lan Nasıl sana, niye sana saldırmıyorlar da bana saldırıyorlar Saldırmalı Hede... Hepsini öldürüyor Hedef İyi, ben İntikam için geliyorlar sana Galiba Ruhlar da dandı. Hedef ben miyim def... Biliyorum onun için buradayım. Durum Nerede o ya Sesi geliyor Nereden geliyor cener o ses? Ne abi? Altımızı sakın kırma. Sen ne yaparsan yap altımızı kırma düşeriz. Foldeve. Maştez, en da değilim. Burada zaten. Bu zot kimin zot yanında? Olamaz. Anılmış ya. Sen diye konuşuyorum. Drop var. Nerede? Ya, hele ona ona kayara giderim ben. Geldi, geldi drop mu abi? Ne? Sen al. Hayda. Sen. Ulan ya, tam beni, ben şey olunca. Ematel. Aa adam... hayal et geliyor. Gideceğiz. Geldi. Tam burada da hazır çıktı. Hop. Hayalet size doğru geliyor. A onu alayım, bu skoru ben alayım. Opa. Başuna şuradan... Aşağıda bak bak hayalet var, görüyor musun? Vuruyorum. Öldürdüm dilerim. Rolattık. Yi. Bana da gel. Alana yine al onu, yukarısalan değil. Kefal kampı. Kefal kampı mı? <gülüyor> ha, var var da. Oy. Ne kadar adam öldürdüm kaç kim var? 20 kim var. Cephanem yetersiz lan çok kötü. Silahım neredeyse gitti benim bu arada benim. Al mermi ama bak şurada falan var şatla. Aa araba. Bir tane daha gözünüz aydın. <gülüyor> Selam benim. Dördüncü baskı sürme de bitmezsin. Oğlum oh, lan bitti oyun bitti zaten Allah'a bak. Durum var şurada. Senle çıkma ümidi, değil mi? Aa geliyorlar, geliyorlar. Bir tane öldürdüm. Öldürdüm bir tane daha. 21 kilim var bu arada. <gülüyor> Nasıl oluyor? Ha gelen var bir daha. Hepsini öldürdüm. O kazandık lan. Evet. Evet. evet. arkadaşlar, anlamadım çok kolay geldi bize ben anlayamadım. <gülüyor> Abiler Hayırlısı. çok botlara kaçma oynamıyoruz değil mi? Yo gerçek oyuncuları da öldürdük ki oyun maçı. Anlayamadım. Hmm. Arkadaşlar biz çok iyiyiz ya yani bu oyunda. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, Çok fazla kişi vurmadığım için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben, ben bir şey diyemeyeceğim hmm, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar hep beraber bugün bir Fortnite oyunumuza tanıklık ettirdiniz. Dedim ee, ilk deneyimlerimde ki Jankan baya e FPS oyunlarında şey böyle ee, yetenekli biliyor şey yapıyor. Daha önceden Fortnite'ta oynamıştı. Ben de yavaştan bu şekilde artık yavaş yavaş alışacağım. Baya kepteymiş ya. Ah çekti ya. Burada arkadaşlar bayağı umarım eğlenmişsinizdir. Biz oynarken eğlendik. Yeri geldi adam kaçırdık. Yeri geldi benzinimiz bitti. Yeri geldi hayaletlerin saldırısını verdik ama yıkılmadık sizin için. Yeri geldi Anıl Anıl Jantana çarptı arabayla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeri geldi beni gittiler aşağı. Yeri geldi balık tutarken Anıl'ın hain saldırılarını uğrasam da balık şey avı hani... Arabayla çarptı falan Jantana. Ya gel, içi, gelmedi içi, ben içi, mi Bence dışarıdakiler canavar değildi, de içimizde var bir tane. Pis Oo, güzel, güzel güzel söz kardeş. <gülüyor> evet. Bu <gülüyor> güzel sözle birlikte <gülüyor> izlediğin için tekrar teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.